Aramanın yanında levhatu tahakküm var. F2 kısa yolu. Buradan kitap ve bölümlerle daha çok kitaplarla ilgili işlemler yapıyorduk. Yani kitabı silme, efendim favori ekleme gibi değişik işlemler vardı. Geçen hafta bunu görmüştük. Buradaysa programla ilgili işlemler. Şimdi pencereyi açalım. El-Hiyaratı tıkladığımız zaman Evet buraya tıkladığımız zaman e, ana seçenekleri görüyoruz burada sırayla işte görelim el tutu diyor şimdi evet bir daha tıklayalım evet tıkladığımız zaman bir daha daha tüm ukrayı bende artık belki öyle ayarlanmıştır olabilir Biz şöyle sırayla gidelim A harfi var Futut var buna kısaca yazı tipleri diyebiliriz yani buradan yani bu ayarları çok yapmamız gerekmiyor ama hani yapmak isteyen olursa biz kısaca belirtelim. Neticede şu anda burada bahsedilen varsayılan, ay varsayılan ayarlar zaten şamilede bulunmakta. Ee, burada bakalım neler var. Kutudu tıkladığımız zaman en üst kısımda zaten Arapça bildiğimiz zaman buradan bakarız. Ne diyor burada? Hattu mususu safahat. Sayfadaki metinlerin diyor yani kitap içeriklerinin şeyi nasıl olsun. Tabi buradan tıkladığımızda arkadaşlar alt kısımda e, bununla ilgili ayarlar yapabiliyoruz. Tebaudül astur. Yani bunun diyor e, nasıl çevirelim? Yani satır aralığı mı diyelim buna? Evet satır aralığı diyelim. Satır aralığı ne olsun? Bak burada Word'da da buna benzer ayarlar var. Hatırlayan kullanan arkadaşlar için işte 1-1.5 gibi. Ondan sonra. Burada el-hacm, bunun diyor. Ondan önce ne var? Islahul hutub. Ha, şimdi bunu seçtiğimiz zaman ıslahul kutub ne demek? Bunun e, düzeltilmesi. Değil mi? Islahul hutub bunun düzeltilmesi demek. Yani bizim aşağıdan seçeceğimiz ayarlara göre metindeki, yazıdaki, kitaptaki yazılar buna göre düzeltilen düzeltilmesi demek. E, Evet, burada iftiradi var. Bu bütün pencerelerde var. İftiradi demek varsayılan demek. Yani biz diyelim ki çeşitli kendimize göre ayarlar yaptık ama hoşumuza gitmedi. Ya bunun ilk ayarı daha güzeldi, neydi onu getireyim vesaire düşünürsek o zaman onunla ilk ayarı geri getirmek için uğraşmamıza gerek yok. El iftiradiye tıkladığımız zaman Şamili'nin varsayılı ayanı otomatik olarak geri yüklenir. Bu programda da genellikle Varsayılanı geri yükle, işte fabrika ayarına döndür gibi değil mi? Bu tür isimler kullanılmaktadır. Evet, burada Khattu <gülüyor> <gülüyor> nus nususu safahat, sayfadaki, yani metinlerdeki, sayfalardaki, yani kitaplardaki hatlar, yani onunla ilgili, yazılarla ilgili yani ne demek? E Ayarlama aşağıdan yapılacak. Hattul Havaşi. Havaşi neydi? Ahmet hatırladın mı? Bu daha önce bir Havaşi geçmişti. Hocam dipnot mu demiştik? Evet dipnot demiştik. Güzel. Nerede geçmişti? Onu hatırladın mı? Ee, o bir arama şeyinde zannediyorum. Evet aramada var değil mi? Orada başlıklar bölümünde. Evet. Taliklerde. Yani Hattul talik kalp hat ne demek? O da geldi. Talik ee, şeydi hocam. Kitap hakkında açıklama mıydı? Kitabın altında yorum sayfası açılıyordu hatırlarsan. <gülüyor> evet, yani evet, evet, evet. Not dışına şey. gibi bir şey diyebiliriz yani. Yorum yazma, Aynen. not yazma. Tabii bunu oraya bir şey yazarken oranın bir varsayılan yazı tipi, büyüklüğü vesairesi var. Biz burada yani dediğim gibi bu çok şey değil. Yani zevk yapıp biraz nasıl diyelim? Göz zevkine göre biraz ayarlama nasıl olabilir? Kişinin diyelim ki gözünde rahatsızlığı olur. Değil mi? Biraz e, Kitapların varsayılan yazı tipi küçük gelebilir. Birisine büyük gelebilir, küçültmek isteyebilir. Yani bu tür. Tabii bunlar buraya konduğuna göre çok sık bunlarla uğraşılmasa da yani bazen kişinin işine yarayabilir. Evet. Hattut talikat yani bu da yorumların, notların yazı tipi demek. Hattu bi el kitap bu ne demekti? Bilgi fişi. bilgi. Evet, kitapların bilgi kartının, bilgi fişinin ayrı yazısı demek. Hat yani burada ayrı yani, hatlarla e, efendim, yazılmasını söylüyorum. Yani ayrı ayrı hatlarla e, şimdi Şöyle bak, yani, buradan hangisini tıklarsak şu aşağıdan hani satır aralığı, işte hangi yazı tipi olsun, kalın mı olsun, normal mi olsun büyüklüğü, 16 mı olsun oradan onu seçip değiştireceğiz. Evet. Şimdi bunun mantığını biliyor musun? Diyelim ki bir talikatı mesela, talikat şu bir taklatı kitaptaki yazı tipini değiştirmek istedik? Şimdi bu şey hamdullah basic'miş bunun şu anda. Ben bunu istersem Tanrısın'ın roman yaparım, bunu istersem İtalik yapabilirim, istersem 14-24 yapabilirim, anlatabilirim mi? Şurası da nemuzeç, yani bunun nasıl gösterileceği, yani biraz ön izleme gibi bir şey oluyor burası, tamam mı? Bir de şekli, haddi, hattın şekli diyor, ne olsun diyor. Bunları seçtikten sonra aşağıda muvafık, yani okay, tamamı tıklarsak o zaman şu seçili olanın yazı tipi burada seçtiğimize döndürülüyor. Bunu altabildi mi Ahmet? Bu önemli var. Son söylediğiniz hocam tekrar söyler misiniz? E, Şimdi biz burada ne işlem yapacağız? Şimdi hatta bir takatlı kitap. Yani kitabın bilgi fişinin diyor yazı tipi. Bunu seçmemizin bize ne yapabiliriz burada bunu seçtiğimiz zaman? İşte bunu seçtiğimiz zaman şu alt kısımdan bununla ilgili yeni bir düzenleme yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bunun yazı tipinin büyüklüğünü artırıp çoğaltabiliriz. Burada italik, kalın, bolt veya da normal düz yapabiliriz. Buradan yazı tipini değiştirebiliriz. Yani buradaki, hocam. buranın yani bu kututun tek esprisi, buradan seçtiğimiz kısımla ilgili yazı tipini, bunun boyutunu, kalın mı olsun, italik mi olsun, işte boltu olsun olmasın bunları ayarlıyoruz. Yani bunu toptan ayarlayamıyoruz, öyle yapmışlar. Şu kısımlara göre seçip ayarlamamız gerekiyor. Yani hani burada şu anda şöyle bir şey yok. Bütün yazı tipler böyle olsun diye bir seçenek olsaydı şu anda öyle bir şey yok. Burada ne yapacaksın? Buradaki seçeneklerden seçmen gerekiyor. Hattu <gülüyor> ne diyor? Cuduli netaycil bahsi. Yani Arama sonuçları e, tablolarının diyor e, yazı tipi hani arama sonuçlarında da buldukları sıralanıyor devam edip hatırlaman lazım alt kısımda hani bulduklarını sıralıyordu. Evet. Or oranın yazı tipi ile ilgili bir ayarlama yapmıyorsan farklı bir ayarlama bunu seçtikten sonra aşağıdan yapacaksın. Hatu qawaim kutub ve nahlia. Bu da kitap istelleri ve benzerlerinin yazı tipi diyor. Tamam Ahmet? Şurası evet. alınıyordu mu? Şu baş kısım. Aynen hocam. Demek ki bu baş kısımda, ha, neyin biz yazı tipini değiştirmek istiyorsak onu tıklıyoruz. Aşağıda ne yapıyoruz? İşte bu seçmiş olduğumuzun yazı tipinin büyü hacmi ne demek? Yani buna şey diyelim yazı tipi boyutu. Word'da da var hatırlarsak. Yani bu diyelim ki 10 mu olsun, 16 mu olsun. işte. aşağıda da bak bunun şeyini görüyoruz. Yani seçtiğimizin büyüklüğüne kadar gözüküyor. Görüyor musun? O da güzel bir şey yani. E, Nemtul hattı diyor. Nemtul hatt yani yazı stili. Yani yazı stilinde iki seçenek var. Hani Word'da olduğu gibi bir e, bold kalın demek. regular da normal demek. Yani kalın olmayan, boltlu olmayan demek. el hatlı da bu şey demek. Yazı tipi demek. Burada da gördüğün gibi işte şu yazı tipleri var. Biz bunlardan hangisini seçersek şurada da o yazı tipinin görüntüsünün nasıl olduğunu gösteriyor. Bak burada. Evet. Buradan seçeceğiz. şekl ül diyor. Yazı tipinin şekli Arapça'ya gören olsun? Greek'e göre mi olsun? Bak o da değişiyor. Gördün mü? Bak. Evet bunlar artık hangi dillerse. Evet biz de burada Arapça'yı seçeceğiz. Arapik tamam. Eğer okey tamam dersek bunu değişiklikleri uygular. İlga dersek değişiklikleri ne yapar? Ee, i̇ptal eder. Şimdi Islahı tıkladık. Ne geldi bakalım? Temme tescilü müleffatül hututul lazımeti ve isti'âdetü hiyaratül hututul iftiradiye. Hmm. Ne anladın Ahmet O'dan? Hani şey e, yapmış olduğumuz evet. değişiklikler kaydedildi. Değil mi? Islah düzeltmek demek. Yani şey düzelt diyor. Eğer bunu tıkladığın zaman diyor, mülafat dosyalar demek. Evet. Gerekli diyor, e, e, gerekli yazı tipi dosyaları diyor, kaydedildi. Artık programı mı kaydetti? Anlayamadım onu. وَاسْتَعَادَتُوا خِيَارَاتُ الْخُطُدُ اِفْتِرَادِيَّ Yani varsayılan diyor, yazı tipi seçenekleri herhalde hazır hale mi getirildi diyor. Anlayabildin mi burası? Hayır hocam. Anlayamadım. Epey harapça görmüyor musunuz Ahmet? Görüyoruz hocam. <gülüyor> Allah diyorsun bu yetmedi diyorsun. Olabilir. Evet. Bir şey diyemeyiz yani. Evet. Hocam bizler daha şeyiz hocam. Bu işin e, e, Kaçıncı? basamakları. Kaçın sınıftasın? Son sınıftayız hocam. Son sınıftaysan artık EPC ilerlemiş olman gerekmiyor mu? Evet. Şimdi sen bitirip ne yapacaksın? Şey kurası. E, hocam değil. bitirdikten sonra vaiz olarak e, atanacağız inşallah. E hayırlısı. Artık müftülüğe mi niyetin var? bakalım. Yani hocam çok idari görevler çok bulunmak istemiyorum. Daha çok hani zaten ilk şey lisans yapıyoruz. Ama bence de iyi Benden olur. Çok akademik kariyere yoğunlaşsak daha iyi olur gibi. Bence de öyle iyi olur evet. Evet ilk kısımla anlaşılmayan var mı Ahmet soracağım? Hayır, hocam. Yani burada hut yazı tipleri demek. Bunu tıkladığımız zaman en üst kısımdan buradan e, yani Şamile'deki kitapların veyahut artık neresi nerenin yazı tipiyle ilgili yeni bir düzenleme yapmak istiyorsak onu tıklıyoruz. Sonra aşağıdan da işte istediğimiz e, ayarları seçiyoruz buradan. Ondan sonra muvafık dersek bunu uyguluyor. İlga dersek iptal ediyor. Eğer yaptığımız ayar hoşumuza gitmez de varsayılan ayara dönmek istersek burada da el iftira diye tıklıyoruz. Şimdi ikinci seçenek elvan. Yani ne demek? Renkler demek. Değil mi? Renkler. Yani burada da ile e, ilgili renkleri ayarlayacağımız zaten e, burada yazıyor. Leonu'l-Anavin. Baş kısmında da bunun sanıyorum Varsayılan rengini mi gösteriyor acaba? Değil mi? Sanki öyle anladım. Evet Ahmet, bu tam da böyle. Gördün mü Ahmet? Şimdi şu levlül anavi ne demek? Başlıkların rengi demek. Şu başındaki renk de varsayılan veyahut da şu anda yürürlükte olan yani geçerli olan renk şeyini gösteriyor. Bu önemli Ahmet. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Değiştirebiliyoruz tabii. Değiştirebiliyoruz. Bu şu anda ya, hangi ayağı görebiliyorsan o açıdan güzel. Evet. O açıdan güzel. Tamam. Bakalım. Levnu kelimatil bahsi. Aranan kelimelerin renkli ki hatırlarsan kırmızı oluyordu önce görmüştük bunları değil mi? Levnu nasi yani metin, kitap yazısının şeyi siyah değil mi? Levnul havaşi bu da artık tam seçemiyorum. Siyah mı nedir? Herhalde siyah ki talik işte yorum not rengi. Levno halfiyetin nasih. Ee, yani met metnin zemini demek. Hani zemin anlaşılıyor değil mi Ahmet? Metnin zemini siyah hocam. Metnin zemini ne demek? Yani o şey mi hocam? Metnin arkasındaki şey mi? İşte metnin Renk. Işte zemin yani. Ben sana sevdim. Worda açıyoruz bembeyaz ya mesela. Evet. Onu istersen sarı yapabiliyorsun. Yani. Aynen. Burada da şöyle sanki süt. Yani tam beyaz değil de dikkat edersen değil mi? Biraz nasıl ifade edelim? Veya tam beyaz mı bilen artık. Evet rengi diyebilirim. Yalnız burada iki ayrım var levnû kalfiyetin nasi et-terkîb yuafıkul ne demek? yani baskıya uygun olan evet. e, rakamlandırma ne demek istiyor yani? ve bu daha önce nerede geçmişti? bu daha önce şeyde geçmişti canım, kitap bölümünde evet geçmişti. biz ne demiştik? Şamile'deki kitapların büyük çoğunluğu muvafıklıl matbudur. Değil mi? Bir evet. kısmı ise gayrimuvafıktır. Bunlar için muvafıklıl matbu veyahut da gayrimuvafıklıl matbu veyahut da yuvafıklıl matbu, matbu efendim, denebiliyor. Ee, bunların simgesi farklı mıydı Ahmet? Şamli'de kitaplar var ya listesi. Simgesi farklıydı. Neydi? Evet onu daha önce görmüştük. Yani e, hocam, gayrimuvafık olan şeydir hocam. Rengi mordu. Mordu güzel. Şuradan bir açalım. Bak şu yeşil olanlar muvafık. Bak şurada şurada mor. Evet. evet. Bir, şey musun? bir takasına bakalım. Bak ne diyor bir takasının sonunda. El kitap murakkam aliyen gayru muvafık lil matbu. Ne demek? Evet. Kitabın diyor cilt ve sayfa numarası aliyen otomatik olarak bilgisayarda verilmiştir. Matbusuna uygun değildir. Bunu akademik çalışmalarda kullanabilir miyiz? Yani kullanılabilir ama çok ta tavsiye edilmiyor. Biz ne dedik? Zorunlu yani başka çare kalmazsa, zaruret durumunda. Normalde kullanmamalısınız. Evet. Eğer normalde kullanırsak ne olur durumumuz? Tez yapıyorsak jüride ne oluruz? Teşkit. Normal hanım oraya tabirler <gülüyor> Aynen. Aynen hocam. Ne kalsın tamam mı Ahmet. Evet. Aynen <gülüyor> hocam. Zaten aklımdaydı hocam ben söylemek istemedim. <gülüyor> ya ben düşündüm. Söylemesin. Hani dedim aklımda kalsın diye. Hani evet. mor nedir alaka diye kendi kendime düşündüm. Yani moral ya olarak dediniz aynı. Bana bunu bir gün kullanırsan moral alabilirsin falan diye düşünmüş oldum. Aynen. <gülüyor> Bilmiyoruz tabi ama. Aynen yani. hocam. Mesela bir tane de yeşil olan deneyelim bakana şimdi tıkladık şeyini. Ee, bir taksını bak bu yeşil. Bak burada da ne yazıyor? Tarkîmül kitap muafilil maddû. Maddûsuna bir uydun diyor. Tamam. Şimdi bu zemin rengine bir bakalım buradan. Kitabını açalım. Evet. Kitabımızın zemini beyaz gördüğün gibi olmuş değil mi? Ama beyaz. Evet. Boşluk beyaz. Alttaki boşluk. Tamam. Şimdi. Evet levnu halfiyeten terkim terkim aliyun yani bunun şey verilmesi nedir? E, sayfa ve cilt numarasının verilmesi otomatik olan diyor. Levnu halfiyeti talekun adet. İşte yorum hocam e, yorum kısmı yorumun zemin rengi demek. Tamam. Evet, zemin rengi evet. evet. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şimdi buradan Ahmet bir önceki kısımda olduğu gibi önce hangi kısmın rengini değiştirmek istiyorsak onu tıklayacağız. Sonra bu aşağıdan seçimler yapacağız. Tamam mı Ahmet? Seçimler evet. yaptıktan sonra buradaki mevcut hazırlardan da seçebiliriz. Deneme yapalım mı bir tane? Olur hocam. Mesela levnu halfiyetin nas et tarpın. Haliyeni mesela B yazmış. Biz bunu ne yapalım? Örnünü nasıl bunu değiştireceğiz. Diyelim ki ne olsun anlık Bir tane olsun. Evet. Sarı olsun. Sarı olsun bakalım. Şimdi muafık dedim. Şimdi denemesine bakalım. Gelelim burada. Mor olanı bir tane vuralım. Şu mor. Gördün mü Ahmet işte bak. Sarı oldu. Hmm. Yani evet. bizzat, bizzat burada uygulamış olduk. Tamam. Evet. Bunu şey yapmak istersem ne yapacaktım? Pişman oldum. Ne yapacağım? Ne aynı şekilde değişti? El iftiradı ya. bak. Eskisine de <gülüyor> <istedim. El iftira. gülüyor> Tıkladım. varsa Evet. Bunu acaba kapatı lazım. mı deneyeyim bakalım. Olmadı. Niye olmadı? daha bakalım olmazsa işimiz ha yanlış şey tıklamışım en önce buradan tabii şey biz niye yapmıştık gayrimuafak değil mi bak gördün Muhammed bak gayrimuafak evet, sarı oldu evet. <gülüyor> dedik muvafık dedik şimdi evet. açalım muhtemelen o zaman etkili olabilir tekrar açalım evet düzeldi tamam evet. yani aslında kolay işlem kolay şimdi buradan Ahmet bu renklerden seçebildiğimiz gibi El-elvanul muhassasatı. Yani buradan şey yapabiliyoruz. Ee, şimdi şu El-elvanul esasiye demek temel renkler diyor bunlar. Tamam mı? Şurada olanlar. Alttaki ise bu temel renkler dediğimiz zaman burada hiç renk isimleri yok değil mi? Göremedim. Üzerine gidince gözüküyor mu? Gözükmedi. Evet. Şimdi bu temel renkler demek El elvanul muhassasa ise özel renkler demek. Yani buradan biz özel renk, şuradan ayarlar yaparak, ben tabii denemedim bunu özel oluşturabiliriz. Yani. yani diyelim ki, bak burada gösteriyor mesela yeşille, işte nevli, mavi, karıştırma gibi farklı bir karışımla biz bunu elde edebiliyoruz. Bunu da yapabiliriz. Burada ne var? Ahmar kırmızı demek. Ahdar yeşil değil mi? Ezrak nedir? Mavi. mavi demek et tederruç aşama artırma yükseltme demek yani aşamalı artırma tabi şurada bunun yeşil 250 bunun hani yoğunluğunu artırma azaltma yapabiliriz artık. el işba demek doyurma koyulaştırma demek el idâtu ise bunun zıttı şey demek parlatma yani aydınlatma koyulaştırma zıttı ne diyelim yani koyulaştırma zıttı ne olur? Şeffaflaştırma mı? Şeffaflaştırma yani. Evet. Nasum faikun bu da faik üstün falan demek. Yani üstün süper bir kalitede metin diyor. Ne demek şimdi artık? Tamam. idafat İdaferli elvanil muhassası. Ha Buradan bir ayar yapıyoruz. Demek ki buradan bir rengi tıklıyorsun. Buradan ayarları yapıyorsun. Ondan sonra idaf ediyorsun. Tamam mı? Ekle diyorsun. Bunu ben belki uğraşmadım. Artık uğraşmaya da gerek var mı? merak edenler uğraşsın. Tamam mı? Ama şimdi bak, tekrar yapayım. Şimdi burada ben bir Ekle ayar yaptım. Hocam. Yeşili mesela biraz yeşilini azalttım. Kırmızısını Evet yaptık bir şey değişiyor mu burada bilmiyorum değişiyor. burada bir şeyler yaptık sonra idafe edeceğiz. Yeni bir renk, evet. yeni bir renk meydana getiriyoruz. Kısaca yeni bir, bir renk oluşturuyoruz evet. Bu şekilde sonra bunu demek ki kullanabiliriz. Burası bence bu kadar yeterli. Zaten bunu fazla kullanmazsın. Yani genelde insanlar kullanmıyorlar ama bazen ihtiyaç olabilir. Kullanma ihtiyacı olabilir. Tamam. Geldik üçüncü ana başlık diyelim buradan. Hattu nusahil ayeti Değil mi? Veya <Yani> meshul <gülüyor> ayeti de olabilir. Değil mi? Neshu da ấysı. ne demekti? Daha önce hatırladın mı? Şey değil mi hocam? Ee, silmek değil miydi hocam? Neshum o nesih tabii şeyden aklına geliyor senin. Yani, hani ayetin hattı. bu Kusursuz. Evet. Kopyalamak demek evet, kopyalayalım oyunu. Şimdi diyor ki ayet kopyalama yazı tipi. Yani burada yani biz burada ne yapabiliriz? Bu arada Ahmet şurada bir iki simge var. Bunun anlamı neydi falan ana ekranda. Hocam o şeyde güncel olduğunu gösteriyor şeyin. Şu ok işareti olan. Yeşil olan, yani kitaplar tamme, temme tahmin cem'i kutuk diyor. Şu Hepsi yüklenmiş yani. PDF olur. olan ne demekti? Bunun anlamı neydi? Yani hocam bu da e, PDF'lerin, e, yani son yüklenen PDF'leri zannedersin. burada şu anlamına üzerine gidince adedül musavvarat bir diyor. Burada henüz güncelleme var. Şöyle bir PDF var henüz yüklememişiz demek. Haa. Onun ben orada da yüklemeyi bekleyen bir pdf dosyası var yine. Evet. Bedut tahmil diyor bak. Yüklemenin evet. başlaması tıkladım. Bu şu anda. Evet bakalım. Evet şu bak gördün bak yüklemeye başladı. yüzde. <gülüyor> böyle devam ediyor. Bunu biz bekliyorum benim şamilede de ben güncelleme yapamadım. Ben internet bağlamıştım şeye e, bilgisayarı. Ha, o... Nasıl yapamadın Yani güncellenir mi? Yani o, sim, o iki tane ok işareti var hocam. Birbirinin zıttı. Tıklamıştım hani. Nedense bir türlü başlamadı şey. Şimdi bak şu pencereyi görüyorsun şu anda. Burada el cemiye Hepsini seçiyorsun. Şunu evet. Şurayı görüyorsun Ahmet. Şurayı. Evet hocam. Bunlar seçtin mi hepsini sen? Yani onlar hiç çıkmadı hocam. Hatta hani ikisi biraz eski galiba. Sen eski, sen bu yeni Şamil'e kullanmıyor musun mesela? Yo yani aynı şamile hocam. Ee, mesela e, şey Senin hocam. belki Sizin... sürümü eski olabilir çünkü yeni sürümde yeni özellikler ekliyorlar. Evet. Hmm. Yani sen ben mesela tıkladım hocam, da, hocam şu an. Bir açık açmış senin şu anda. Yani şu evet, an Şamil'e açık mı? Evet hocam. Tam açıksa şu. B'ye e bastım ama çıkmadı bende hocam. Tıkla, anil Bernameci tıkla şu anda. Şu zar simgesi var ya. Şurada kaç yazıyor de sürüm kaç? Bende Muharrem 1443 yazıyor. Hocam bin... Ramazan 1441 hocam. Şu anda sende Yeni Şamile'nin ilk versiyonu var. Yani onu güncellemem lazım. Bunu nasıl e, güncelleriz hocam? Şimdi bunu nasıl güncelleyeceksin? E... Bu şimdi bir yeri var yok. ya Ahmet. Burada Bazen yukarı doğru ok simgesi çıkıyor. Evet hocam. O simge daha çok programda güncelleme olursa, yukarı doğru ok çıkıyor, onu tıklıyorsun. Yalnız eski, yani 1441'i ben kurduktan sonra bir iki defa şey oldu. Kendisi yükseltme yapamadı. Hmm. sen istiyorsan WhatsApp'a atayım. Bu, bende güncelleme dosyaları var. Sen şöyle yapacaksın. Evet güncelleme dosyasını... Ben şimdi bak bunu da göstereyim. Öğrenmiş ol. Şimdi elle Şamile programı nasıl yükseltiriz? Şu anda evet. Bir dakika yine yanlış bir seçtik. Şöyle tamam. Şu anda ben kendi yeni Şamile'nin klasörüne girdim anlık görüyor musun? Bak burada şu dosyaları görüyor musun? 14. Evet. Sonunda. Bunlar şeydir. E Şamile'nin güncelleme dosyaları. Sen bunu şöyle yapacaksın. Bunu ben sana göndereyim ya internetten bulup indirmen lazım sitesinden. Bunu buraya e, kopyalayıp sonra sağ tıklayacaksın. Yönetici olarak çalış dediği buna sırayla kurman lazım. Hmm. Muhtemelen en sonuncusunu kursan belki olur. Bunlar bakın boyutlar da işte 22-23 civarında. Evet. Eğer istiyorsan hmm. WhatsApp'a hemen atayım sen bir içine. Atsanız iyi olur hocam. Tamam. Yani bunları tıklayıp çalıştırmamız yeterli mi hocam güncellemesi? Şöyle Şamileni kapat. Kapatacaksın. Tamam mı? Evet. Bunu yaptığın zaman program güncellenir. O kitapları yine indirmen lazım. Aa, tamam. Yani bunların içerisinde kitap yok. Bu programdaki güncelleme. Anladım hocam. Tamam. Şu anda e, sırasıyla WhatsApp'a atıyorum. Bunu kendi Şamileni içerisine kopyalım önce. Sonra bunları sırasıyla kuram Şamil'e kapalı olsun. Ve en son olduğunu nereden anlayacaksın? Az önce sana gösterdim. Anil Bernamet yazar evet. yerden şey yapacaksın. Şu zar simgesinin olduğu yerden şu alt kısma bakacaksın. Burada Muharrem 1443 yazarsa Şamil'e programın en son haline gelmiş demektir. Çünkü bu güncellemeler de biraz değişiklik oluyor. Mesela sende şu anda şu yaprak simgesi yoktur. Müsehame yazan. Yok hocam. Yok. O daha sonra eklendi. Bu daha yakın zamanda eklendi. Tamam. Şimdi biz tekrar konumuza dönüyoruz Amir. Buradan e, ne dedik? Renkler kısmından önce üst kısımda rengini değiştireceğimiz, neyi değiştireceksek onu seçiyoruz. Burada seçeneğin başında şu anda onun geçerli rengi gösteriliyor. Sonra alt kısımdan ya hazır renklerden seçiyoruz veyahut da buradan karma yapıp en son bunu muafık diyerek o rengi değiştirebiliyoruz. İftiradi demek yaptığımız değişiklikler eğer hoşumuza gitmezse bunu geri alıyoruz. Şimdi geldik. Haddu neskil ayet. Burada ana ekranda önce gördük. Kur'an-ı Kerim kısmında kopyalan ayetin yazı tipiyle ilgili ayarlar yapılmış. Şimdi orayı bir hemen hatırlatalım. Evet. Birinci ihtar kitabından kitapları görüyorduk hatırlarsak. Onun yanında rahle simgesi var değil mi? El-Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim vardı. Burada bir metni kopyaladım diye seçtim kopyaladım. Yani, Neshun kopyalamak demek. Neshun mal azvi neydi? Yani o e, ayet numarası vesaire evet. ayet ismi. Şeyde olursa yani Kur'an üzerinde bunu yaparsak bunun sure ve adını ve ayet numarasını ekliyor yapıştırdığımız yere. Eğer bir kitapta yaparsak o zaman da o kitabın adını cilt ve sayfa numarasını ekliyor. Normalde nereye evet. ekliyor? Ee, kitapta varsayılan ayarı en üstte ekliyor. ayette sonra ekliyor ama birazdan gelir. Bu az önce biraz sonra göstereceğimiz yerden bu atıf bilgisi dediğimiz bu bilgilerin metnin neresine konulması gerektiğini kendimiz de seçebiliriz. Demek ki buradaki seçilen ayetlerle ilgili. Şimdi burada Kur'an hattıyla ilgili hatırlarsak şurada üç tane seçenek vardı. Hatül mücme bundan hangisini tıklarsak Kur'an'lar ona göre gösteriyor, o hatta göre gösteriyor. el Hatül emiri bir de ne vardı? El-Resmül İllahi üç tane burada hat var. Hangisi seçilirse Kur'an-ı Kerim ona göre gösteriliyor. Şimdi demek ki bunu kapatalım. Buradan e, biz bir ayeti kopyaladığımız zaman onunla ilgili yapılacak ayarlar var. Şimdi burada el-iftiradi her zaman olduğu gibi ne demek? Varsayılan ayar demek Şamilinin. Şimdi burada haddül mücmâ veya mecbâ bu nasıl okur tam bilmiyorum işin açıkçası. Yani mücmâ da okunabilir değil mi? da okunabilir. Şimdi yünsehu Hattul mücmâ bihâ vel hacmi Şurada 16 var Ahmet gördün mü? Diyor ki sen evet, bu hattül mücmâ tekrar göstereyim. Bak burada Kur'an-ı Kerim tıkladığımız zaman burada üç tane şey var demiştik, yani üç farklı hat vardı. Birincisi hattül mücmendi. Demek ki bunun büyüklüğü varsayılan 16'ymış. Nereden anlıyoruz? Bakın şuraya tıklıyoruz. Burada 16 var. Biz bunu kopyaladığımız zaman bunun boyutu 16 mı olsun, daha az mı olsun, çok mu olsun buradan ayarlayabiliriz. Bu anlaşıldı mu Ahmet? Evet. Yani demek ki biz Hattul el Kur'an-ı Kerim kısmında seçili olur da oradan bir ayet ve ayetler kopyalarsak bunu bunu varsayılanı 16 yazı büyüklüğü 16 biz bunu buradan büyük veya daha küçük yapabiliriz. El hattul emriyi seçtiğimiz zaman ki orada o seçenek vardı az önce gördük değil mi? Bunda varsayılan yazı büyüklüğü 14 biz bunu buradan artırıp azaltabiliriz. El hattul ihtiadi bu normal hat diyebiliriz yani normal yazı buna resmi imle hattı ile ilgili burada şu bak şimdi burada ilk iki hatla ilgili dikkat edersek sadece yazı tipinin büyüklüğü ile ilgili bir seçim yapabiliyoruz el hatül iyyatiyadi ki burada el, -el resmül imraydiye geçildi resmi imla hattı bununla ilgili ise biraz daha farklı seçenekler var. Neler var bunlar? Yani şu El-Kutut'ta gördüğümüz şeylere benziyor burası. Demek hani bakarsak. Bak, El-Kutut'u tıkladım. Evet, Khattu Nesil de bunlar var. İhtaril khattel lezi se adeten fi kitabike diyor ki sen kendi kitabında yani adeten kullanmak istemiş olduğun hattı seçtiği, yani buradan seçim yapıyor diyor. Buradan seçim yapıyor. Tamam. Şimdi buradan yapacağımız seçimlere bakalım. Evet, burada Tamam. Burada ne var? El hacim yazı tipi büyüklüğünü seçebiliyoruz. Nemtul hattı yazı stili ne olsun? Bold demek, kalın demek. Zaten şurada ön izleme kısmında işte gösteriyor. Regular normal demek, yani kalın değil demek. İtalik yani eğik demek. Volt italik'te kalın italik demek. Burada dört tane seçenek var. El-Hattu yazı tipinde de burada gördüğümüz yazı tipleri var. Bunlardan hangisini seçersek El-Hattu'l-i'tiyyatı yani El-Resmü'l-İmlâ'yı buna dönüyor. Buradan bu ayarları yapıyoruz. şeklül hat buradan bunu seçiyoruz. Ki Arapça olması lazım. Bir de alt kısımda Hattu'l-Azvi Ne demek? Hattu'l-Azvi şeyin ismi değil mi hocam, attığın ismi değil mi? Bu atıf bilgisiyle birlikte kopyalanan demek. Hı hı. Tamam mı? Evet. evet. Dolayısıyla... Neskın ma'al azvi gibi. Orada ön ma'al azvi dedi, Güzel. Burada da onunla ilgili hattul azvi azbil Ayati yankusu an hacmin hattil bir bihâzel miktar. Diyor ki, burada, e atıf bilgisiyle diyor. Kopyalan ayetlerin diyor yazı tipinin boyutu diyor. Normal resmi yazı tipinden diyor. 3 e, ne diyelim? Buna 3 derece mi diyelim işte 3. 3 numara daha diyor az olun diyor. Ya yani ne demek istiyor? Biz örneğin el hattul i'tiyadi 18 seçmişsek Hatül azvi, yani atıf bilgisiyle kopyalanan had, e, yazı bunun 3 rakam küçüğü olur. O zaman olur? 15 olur. Bu anlaşıldı mı Ahmet acaba? Tekrar söyler misiniz hocam? Şimdi biz atıf bilgisiyle ayet kopyaladığımız zaman, evet. onu normal e, ayetin yazı tipi büyüklüğünden 3 numara küçük yapıyoruz. Tamam mı? 3 numarada kaçtı işte şimdi buradan kaç seçersin? Sıfır seçersen birebir onunla aynı olur. Şimdi yazı tipi büyüklüğünden kastı anlaşıyor mu ne demek? Yazı tipi büyüklüğü. Yani şey mi? Ayetin şeyim hocam büyüklüğü demek ya. <gülüyor> <büyüklüğü> evet. <demek. gülüyor> Anlaşılmadı sanıyorum. Bir anlatmaya çalışayım. Evet şimdi anlat buradan şu ayeti kopyaladım tamam Ahmet? Kopyaladım. Bunu bir Word'a yapıştırayım. Evet. Şimdi şimdi zaman Word'a şey yapmam lazım. Bunu görebilirsin. Word'u paylaşımını açayım. Bunu kapatalım. Şimdi bu ayeti buraya yapıştırdım ya Ahmet. Şu anda ben bunu bu yazının bir büyüklüğü var değil mi burada? Şu anda 16 bordta bak. Şurada 16 gözüküyor. Şurada. Ben bunu diyelim ki bak 26 yaparsan büyük oluyor. Görüyor musun Ahmet? Evet. E yazı şey dediğim büyüklüğü dedi bu. Ondan kasıt bu bak. Mesela 28 yaptım biraz daha büyük oldu. İşte yazının büyüklüğü demek. Şimdi gelelim burada neyi kastediyor. Şimdi ona gelelim. Buradan kasıt Şimdi bunun büyüklüğü 16 ise yani şu ayarda diyor ki hattul azmi bil ayati ينقص عن حجم الخط الاعتياد بهذا miktar şu karşısındaki miktar kadar yani rakam kadar diyor ondan az olundur. Ya yani ne demek? Eğer biz normal bir ayetin yazı tipi büyüklüğü 16 ise bunu atıf bilgisiyle kopyalarsak bunun boyutu kaç oluyor? Burada 3 seçili olursa Hani ondan şey mi hocam? Mesela 16 ise diyelim ki 19 mu? Küçük olacak ama. Ha ondan küçük olacak. Evet. O zaman 13 diyelim ki 16 ise 13 olsun. Tamam bunun mantığı bu işte ama. Hmm. Hıh. Tamam. Yani o atıfta atıf bilgisi orada ondan kaç derece küçük olacaksa onu kaç olur. derece küçük olacağını evet. seçiyoruz. Tam bu mesele... Tamam hocam anlaşıldı. Hey, tamam o zaman sorun kalmadı. Tamam biz o zaman devam edelim. Evet. Şu anda Şamili gözükmüyor değil mi? Yok. Yok hocam. Bu şeyi göremedim ama bende tıkanma oldu Allah bilgisayarda tıkanma oldu. Bu paylaş penceresi var ya Allah. Sen de şu anda ekranda ne gözüküyor? Normal hiçbir şey hocam sadece zoom, zoomu şey görünüyor. Şu anda bende de Allah nasıl ayarlayacağız Ahmet? Şamile mi dondu hocam yoksa ekran mı? Şan, ekran dondu. O şey seçemiyor. Şamile seçeceğim. Devam şeyi edelim. iptal edin tekrar. Efendim? İptal edebiliyor musunuz? Ekran paylaştığını iptal edip tekrar. Şu anda iptal, i̇ptal, tekrar. Işte, iptal edilmiş değil mi? iptal edilmiş. Tabii şu an görünüyor. Hayır yani şu anda onu yaparım da bu sefer kayıt yapıyoruz ya kayıtsa ikiye bölünüyor biliyor musun? Ondan <gülüyor> başka çaremiz sanki yok gibi. Yani. Başka ne yapabilirim buradan? Evet. Nasıl yapalım Ahmet? Dur bakalım. Bizim yaptığımız kaydın boşa gitmemesi için. Evet şu anda. Hmm. Sana görüntü gelmedi değil mi Ahmet? Yok hocam. Yok hocam. Cemal, ne yapacağız bir? Dur bakalım şimdi tam açıldı.